Şu ana kadar sadece 4 nokta ile alt bölme uyguladık ve bu şekilde sadece ufak yuvarlak kütleler elde ettik. Eğer Pixar karakterleri kadar havalı şeyler ortaya çıkarmak istiyorsanız çok daha fazla noktaya ihtiyacınız olacak. Örneğin bir elin profilini çıkarmaya çalıştığımı veya bir karakterin genel hatlarını yaratmaya çalıştığımı düşünün. Şanslıyız ki alt bölmede ilk başta kaç nokta ile başladığınızın hiçbir önemi yok. Bu interaktif alıştırmada aynen öncekiler gibi noktaları hareket ettirebilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz kadar da yeni nokta ekleyebilirsiniz. Yeni bir nokta eklemek için bir kenarın üzerine tıklamanız yeterli. Sonra da fareyi kullanarak yeni noktayı istediğiniz yere sürükleyin. Mesela kaba taslak bir el şeklini şöyle oluşturabilirim. Kenardaki alt bölme sayacı'nı kullanarak şekli daha düzgün ve yuvarlanmış hale getirmek için kaç defa alt bölme yapmanız gerektiğini kontrol edebilirsiniz. Bu alıştırmada siz de bir el ya da istediğiniz herhangi bir şekli yapmayı deneyin. Mesela bir dinozor veya Mike Vakovsky'nin genel hatları olabilir ya da ilginizi çeken herhangi bir şey deneyebilirsiniz. Yaratıcı olun.